Arkadaşlar şimdi projemizde kullanmak üzere PostgreSQL veri tabanı kurulumu yapacağız. Biz burada PostgreSQL'i kullanacağız. Yazacağımız kodlar tamamen aynı olacak. Yani ister Postgre, ister Oracle, ister MySQL kullanın yazacağımız kodlar aynı olacak. Ama bu veri tabanları e, tabii ki farklı firmalarda, şirketlerde, kurumlarda Farklı veri tabanları olarak kullanılabiliyorlar. Örneğin Postgre kullanıyor kimisi. Kimisi Oracle kullanıyor. Biz Postgre yapacağız. Yani sadece bağlantı yöntemlerimiz değişecek. Örneğin Oracle'a geçtiğinizde yazacağınız kodlar değişmeyecek. Bunu söylemek isterim. Neden PostgreSQL kullanıyorum? Ücretsiz olduğu için. Herkes hızlıca erişebildiği için. Dosyaları küçük olduğu için. Kurulumu kolay olduğu için diyebiliriz. Burada postgre.sql.org sitesinde download dediğinizde işletim sisteminize göre ilgili versiyonunuzu kurabilirsiniz. Burada hmm, postgre'nin farklı versiyonlarını görüyorsunuz. Şurada download the installer diye bir link vasıtasıyla şuraya geliyor olacaksınız. Tabii ki siz bu e, kursu izlediğinizde bu sayfalar değişebilir. Bunlar sık sık değişiyor çünkü. O yüzden hani benzer şeyleri göreceksiniz, onu bulmaya çalışın. Son versiyon bende 13.2 şu an için. Yine dediğim gibi yani şu an elinizde 10 bile olsa çalışabilirsiniz veya daha eski versiyonlar bile olsa çalışabilirsiniz. Hiç dert değil veya bu kursu izlediğinizde ileri bir versiyon olursa yine dert olmayacaktır. İlgili işletim sisteminize göre ilgili versiyon kurulumunu şöyle indiriniz. Bu indirme işlemi bittikten sonra kurulumu başlatabiliriz. Eğer indirme işleminiz tamamlandıysa, burada tabi siz internet hızınıza göre videoyu durdurabilirsiniz. Burada eğer indirme işlemi gerçekleşmediyse, buradaki ilgili inen dosyaya tıkladığımızda bizim için kurulum ekranını açacaktır arkadaşlar. Şöyle geldim, yes dedim. Bizim için kurulum ekranını açsın ve adım adım kuralım. Biz tamamen hani burada bir geliştirici olarak lokal bilgisayarımıza kuruyor olacağız. Normalde hani kurumsal bir organizasyonda bu tip veri tabanlarını ilgili görevli işte veri tabanı uzmanları yönetirler. Biz tamamen hani bizim sistemimizde olsun diye ve biz kullanabilelim diye bunu bir geliştirici olarak kuruyoruz. Zaten bütün komponentler seçili. Bunları zaten zamanla kullandıkça e, görürsünüz neler olduğunu. Örneğin PC Admin e, gibi, işte veritabanı motoru gibi. PC Admin bir arayüz sağlıyor. Bu veritabanı motorunu sağlıyor. İşte komut satırı araçları gibi, işte stack bir yıldır araçlar gibi. Şu an bize lazım olan şey özellikle bir ve ikincisi, ama e, hepsi durabilir. Next diyorum. Next Burada bakın kullanıcı adımız postgres olacak dikkat edin onu veriyor ve onun için bizden bir default şifre istiyor. Şöyle bir şifre vermeye çalışalım bakalım. Bakın şöyle şifremi verdim. Ben 1, 2, 3, 4, 5 diye şifre verdim. Next dediğimde bakın kullanılacak port yani bu veri tabanının bağlantılar için kullanacağı port 5432. Default port zaten o Postgres'in kullandığı. Hemen burada ee, işte i, ileri seviye opsiyonlar işte bir veri tabanı klasterı oluşturmak için vesaire ama bu şu an bir geliştirici olarak bizi ilgilendiren bir husus değil. Direkt next next deyip buraları geçebilirsiniz. Kısacası şifre dışında herhangi bir şey değiştirmeden e, hızlıca kurulum yaptık. Dediğim gibi bize zaten lazım olan şey bunun bizim sistemimizde olması bu kadar. Ondan sonra biz zaten projelerimizde bağlanmak için buna kullanıyor olacağız. Evet kurulum tamamlandığında eğer bir ekran gelirse onu direkt kapatabilirsiniz. Şöyle ki kurulum yaptığınızda şöyle PG Admin 4 şu an bende versiyon olarak bir uygulamayla karşımıza geliyor. Bu bir web uygulaması. Şöyle geldiğinizde ben de ilk kez sizinle kurdum ve bağlanıyorum zaten. Normal şifremi 1, 2, 3, 4, 5 olarak girdim. Ve OK tuşuma bastım. Artık bağlayayım. Buraya şöyle yanlış mı girdim? Bir daha OK dedim. Evet yanlış girdim herhalde az önce. 1, 2, 3, 4, 5 girerek şu an uygulama bağlandım. Herhangi bir veri tabanım şu an yok zaten. Biz bunların kurulumunu gerçekleştiriyor olacağız.